Peki e, tedavi seçeneklerinde dediniz ki cerrahi ya da medikal mi nedir alternatifler diye soruyorum. kişi Kişi tanıyaldı artık biliyor ki uyku apnesi var ve tedavi olması gerekiyor. Sonra kişiyi neler bekliyor? Ya şimdi şey, ilk önce e, tıkanıklık neler yani? Mesela hafif, basit horlama dediğimiz adam apnesiz horlama dediğim şey. Basit horlama dediğimizde o zaman ne oluyor işte veya horlama apneli olanlar da yine nedir? tıkanan yerlerini açmamız lazım ki hava İçeriye girse adam nefes alabilsin, kişi nefes alabilsin. Bu da ne oluyor? Bizim işte deviyasyon varsa deviyasyonu yapıyoruz. Burun tipi ucuk varsa tip düzeltme, burun ucuk kaldırma, çökmelere engel olma, burun etlerini küçültme, yumuşak damak sarkmalarını düzeltme, bademcikleri ise bademcikleri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 Hatta öyle oluyor ki susturucu mu taktınız? doktor bey bu cerrahi sırasında bu öyle diyenlerimiz de oluyor yani. Peki şimdi siz e, izleyicilerimizden gelen soru olduğu için aşamaları anladığımız kadarıyla dereceleri var bu uyku laboratuvarında verilen veriler sonrasında Hı. cerrahi ya da e, kontrol takibi. Hı. Burada hangi aşamada cerrahiye gidiyorsunuz diye soralım size. Zaten laboratuvarda bir test sonucunda geliyor. Diyor ki bu kişi de tıkar, tıkar, e, Tıkayıcı bir apne var, yani bir apne var diyor. Bunu değerlendirilmesi söyleniyor. Hı hı. Biz ona göre kişilerle bir cerrahi planını yapıyoruz. Baktık ondan sonra ne oluyor? Ee, tıkanma geçti, az apnesi var. Bu sefer dediğimiz sipap denilen cihaza geçiriyor. Bu sefer günde gecede en az 4 saat olmak üzere, en az 4 saat boyunca cihaz oksijen, ver, hava verilmesi başlanıyor. Onunla birlikte apneleri geçmiş oluyor. Hatta bu cihaz sadece apnesi olanlar değil. Bazen aşırı apnesi olmayan, aşırı horlaması olan insanlara dönerdiğimiz oluyor. Çünkü o cihazla birlikte tepeşim azalıyor. Hava daha rahat ulaştığı için tedavide de kullanılıyor basit horlamada da. Bu apnesi şart değil mi hocam tedavi için? Bu apnesi şart çünkü uyka apneyle hastalar, Çernobil e, kazasını biliyorsunuz 1986'da. Hadi. O en büyük... E, sevdiğimi bir teknisyenin apneli olan bir hasta teknisyen sonucu kontroller iyi yapamayıp ülkeye kalması sonucu olduğu iddia ediliyor. O kadar hassas. Ha, ha. Onun haricinde e, en büyük tanket kazası motorlu geminin patlaması, yanması sonucu bu da yine bir oradaki kullanıcının apneli olup e, kaza yapması sonucu olan. Hatta bizim günümüzde hep söylerler otobüs şoförü uyudu. Uykuya aldı. Uykuya da aldı. Evet. Bunun sebebi hep genelde araçsızsa çoğunluk altında bir apne ortaya çıkacaktır Yani apne olan kişiler gündüz uykululuk başlıyor. Durduğu yerde az önce dediğiniz gibi televizyon izlerken şey yapar. Trafikte iki ışık arası dururken, bile, kırmızı ışık dururken bile hemen uykuya dalarlar. İrkilir sonra. Evet. Birden o şey. Bunların hepsi apne olan. Ondan sonra bunların genelde işte, e, depresif kişiler. hayatta mutsuzluk vardır. İhtiyaçları açıktır. Çünkü mutlu dolaşım hmm. daha çok diyor. İştah aşık olduğu için bu sefer ne oluyor? Kilo almaz. Kilo aldıkça bu apnesi daha çok artar. Bir kısır döngüye girmeye başlıyorlar. Onun zincirleme tabi hastaların metabolik sendrom dediğimiz kan şekerleri kolay kolay düşmüyor yüksek seviyede diyabet yani kan şekeri yüksek hipertansif insanlar oluyor agresif insanlar oluyor sinirlik yapıyor çünkü derin uykuya genel, dalamadığı için dinlenemediği için genelde uykusuz ve sinirlik bir halde yaşamaz evet. şey oluyor. peki şunu sormak istiyorum şimdi uyku nasıl olan kişilerin e, oksijen miktarı mı azalıyor niye orada bir anda böyle uyku haline geçiyor kilo dediniz evet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 Bir de tatlı tatlı uyurlar orada. Güzel uyuduklarını zannederler <gülüyor> ama aslında orada bir sağlık sorununun yattığında evet. unutmamak gerekiyor. Büyük bir gerekmiyor. tehlike altında. Yani özellikle operatör dediğimiz kullanıcı kişilerin yani bu şeylere dikkat edilmesi gerekmektedir. Yani. Belki de belirli dönemlerde hocam yönetim çalıştığı şirket e, mutlaka teste gönderiyordur. Çünkü yani, şakası yok. E kül alımına, ondan sonra uykulu ona dikkat ederlerse yönetici keserler bu kişileri, kullanıcıların. Yani ona dikkat etildiğini durduğu yerde uyukluyorsa bu kişilere uzun süreli görev verilmiyor. çünkü dikkat hemen dağılıyor en ufak bir boşluk oldu da uykuya hemen kayıyor ya yani bunlara çok dikkat yönetici kesim yönetici kisimlerinin dikkat etmesi gerekmektedir.